Bakalım ne çıktı bize. DP çıktı. Güzel güzel. Yanına ne verdiler? m verdiler tabii ki. Canbaz, seri Canbaz adam baya kaçırdık ya. Sadece iki kişi mi attılar yoksa? Bence daha vardır burada. Buna teşkilattır. Bombayı attı, yemezler. Az kaslıyorduk hava? Vektör çıktı, bundan ne çıkar bize. Güzel güzel. Bundan bize bir şey çıkar mı? Tutmadı bundan. Hesabırız. Tamam biz tamamız ya. Usturucu takalım öncesi. Zon'un verdiği doğru gidelim Bot mudur bu? Hva er det red doğru red zonelerde meka adam varmış şurada Aynen. Yine sese gelmeye başladı o taraftan. Açıkta Yeni gibi zıp zıp. Olaman nerede nerede? Tabii ki de gördüm. Ah be diğer odaya geçti ya. Acıyor falan değiştirmeye çalışmasaydı da o adamı. Ama yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Yani birisini gördük. Ama burada bot çıktı. Ya kaçmayamız sıkacağız beni sila bota. Beni drop tarafına doğru gidelim ya burada yalanmayalım. Sabet kalmayalım bir yerde. Mesela bu tepeye doğru gidebiliriz. takıma çatışıyor şu anda. En arkamızdaki sesi gidelim. Botla bot. Geriye 10 kişi kaldı. Tepeye geç kaldık sanırım ya. de gidelim. Alan nerede? Daha vermedi alanı. Buna 4x falan çıkar mı? Az. Anam gördüm beni Görse ne olur görmese ne olur Adam mı geliyordu yok kayaymış ya kayayı adam sandık benden 4x çıkar mı Tabii ki de çıkar 4x'i takalım. Geriye kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Bu bot ne yapıyor şimdi çatıda? Geri 2 kişi kaldı. Alan da baya büyük. Şimdi bunlar nerede? Takımlar nerede? Büyük ihtimalle tek de olabilirler. Dropu da atmış. Ne yapalım? arabayla da mı gezdirelim? Ne yapalım? kalın 209 çıkacak mı droptan? AVM çıktı iyi Zaten iki kişi kalmış He, ah be tek Tekmiş Herkes tekmiş Tavamız var mı? Var ama Bot mu? Adam ışınlanıyor ya Omer Ayman Adam ışınlandı